Sefer, şehit şehit her zafer, yürü mali marmara Surda açtın bir gedik, zalime durdun dimdik Biz ki seni bekledik Aştır mürmine zinet canlar cana emanet Siyonizme bin lanet. Biz seni bekledik Aşkır mühdi nezimet Canlar cana emanet Siyon üzme bin lanet Siyon üzme bin lanet Elbet döneriz bir gün kadim topraklara Siperden surlar gibi Ciğerler yırtar gibi Bir Nuh tufanıyla geliriz Biz ki ebabillere yükledik umutları Dönene ve kalana nam olsun diye Şimdi aşkın atar damarında, Öfkenin kıyısında bekliyoruz Canı cana ekliyoruz Yürürken bir kutlu sefer Konuşmamaya yeminli dudaklarda Yalnız bir tek mısra kaldı Ya Allah ya zafer İcra'yla dua tahkim Sen durdun her müstakim takdim yürü mali marmara surda açtın bir gedik zalime durdun dimdik biz ki seni bekledik aşktır mümine ziynet canlar cana emanet siyonizme bin lanet. Zalime durdu dimdik Biz ki seni bekledik Aşktır mümine ziynet Canlar cana emanet Siyon üzme,